100 yıl önce Ankara. Savaşlardan yorgun düşmüş koca çınar filiz veriyor. Milletin ruhu, iradesi ve umutları Büyük Millet Meclisi'nde vücut buluyor. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e güvenen Anadolu halkı imkansızlıkların içinden bağımsızlığa ve cumhuriyete yürüyor. Haritacılarımızın katkısı sadece büyük zaferin kazanılmasıyla kalmıyor. Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesine modern haritacılık sektörü önemli katkı sağlıyor. Yüzyılda nice zorlukların üstesinden geldik. Bugünleri de atlatacağız. Yarın daha güzel günler göreceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yılı kutlu olsun.